Herkese selamlar. Mart 2023 balık burcu yorumundan herkese merhabalar diyoruz. Bakalım Mart ayında balık burçlarına neler bekliyor? Evet, değerli balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, özellikle de yükselen burcu balık olanlar, Mart ayını çok iyi takip etmeleri lazım. Neden mi? İşte birazdan. Anlatacağız neden öyle olduğunu. Evet. Değerli arkadaşlar kanalıma abone olduğunuz için ve beğen butonuna bastığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Mart ayında arkadaşlar güneş sizin e, burcunuzdayken giriş yapıyoruz malum aya. Ve 3 Mart'ta da Merkür'de e, balık burcuna yani sizin kendi burcunuza girmiş olacak. Fiziksel enerjiniz artar artabilir. Yine birçok böyle hayal ettiğiniz... Ya da hayal ettiğiniz ve ilham aldığınız bazı konuların mantık çizgisi dahilinde gerçek hayatta buluşturabileceğiniz bir dönem olabilir arkadaşlar sizler için. Fiziksel enerjiniz dediğim gibi artabilir. Kendiniz şarj etmiş, yenilenmiş gibi hissedebilirsiniz. Kendinize olan güveninizin arttığı bir dönem arkadaşlar. Ve bu dönemde yeni başlangıçlar yapabilecek gücü ve enerji kendinizde toplayabilirsiniz. Bu ayın sizler için en önemli kısmı 7 Mart'taki Satürn balık burcuna geçeceği zaman dilimi. Şimdi düşünebilirsiniz hocam işte ben balık burcuyum bana mı geçiyor? Hayır siz balık burcu olabilirsiniz ama siz aslında tam olarak balık burcu değilsiniz. Her insanın içinde bir balık burcu var arkadaşlar. Zodiyakta 12 tane burç var ve her insan kendi içinde 12 tane burç taşıyor. Siz güneş transit yaparken, balık burcundan geçerken dünyaya geldiğiniz için onun bazı karakteristiksel özelliklerini kendinizde açığa çıkıyor ve bunu taşıyorsunuz. Bundan dolayı da, değerli arkadaşlar, Satürn burç değiştiriyor. Kovadan balığa geçecek ve sizin burcunuza geçecek. Ve özellikle de bu güneşinizin olduğu, yani balık burcunda başka gezegenleriniz varsa, dikkat edilmesi gereken bir dönem şimdi biz Mart ayı burç yorumlarını yapmaya devam edelim yeri gelme şimdi ilerleyen dakikalarda size Satürn'ün sizlere nasıl etkileyebileceği ile alakalı biraz sohbet edeceğiz Venüs 17 Mart'a kadar arkadaşlar Koç burcunda olacak Yani bu da sizin ikinci evinizde ilerliyor anlamına geliyor ne demek hocam bu bu Demek ki para demek arkadaşlar bayağı bildiğiniz nakit Keş para Hocam ben balık burcuyum ya balık burçların parayla ne iş olur deme. Niye? Yükselen balık burcunun ikinci evi koştur. Dolayısıyla da yükselen balıklar parasal konularda çok enerjisi yüksek olabilir. Özellikle de Mars'ı güzel bir konumdaysa. Maddi konular kazançlarınız bu dönemde iyicil etkiler altına girebilir. Alışverişler yatırım yapmak açısından güzel bir geçiş sanatsal konulardan, modadan, giyim kuşam, estetikten, kazanç ve gelirlerden Ciddi anlamda pay alabilirsiniz arkadaşlar. Yani demek istediğim para kazanmak noktasında hareket edenler, yatırım yapanlar bu dönemde işte dediğim gibi modadan giyme, kuşama, estetiğe kadar birçok alanda para kazanmak için fırsatlar oluşturma noktanız var. 2 Mart'ta Venüs-Jüpiter kavuşumu var ki bu da çok güzel bir kavuşum. Ve bu kavuşumda yine şansınız daha da artarak sürüyor, devam ediyor. Ancak 12 Mart'ta Chiron'da Jüpiter kavuşumu yaptı yapacağı için burada sizin daha önceki dönemde kronik olarak bir takım sorunlar yaşıyorduysanız o kronik sorunlar da ayağa kalkıyor. Ancak o kronik sorunlarla uzun süredir baş etmeye çalıştığınız için o alandaki şifacılık yeteneğiniz de baş gösteriyor ve o şifacılık yeteneği baş gösterilen alanda kendinize fayda, fayda ararken Artık başkalarına da yardım yapabilecek noktaya geliyorsunuz. İşte 2-12 Mart tarihleri arasında şifacı özel bir göksel görünüm olacak. Bu şifa enerjisine siz yükselen balıklar daha çok maddiyat ve parasal konular üzerinde enerji şifalandırma potansiyeline sahipsiniz. Evet yanlış duymadınız. Yardıma ihtiyacı olan birlerine maddi ve finansal destek sağlayabilirsiniz. Özellikle ülkemizin geçtiği bu süreçte yüzleri biraz güldürebilmek adına küçük de olsa hediyeleşmelerde bulunmak bu şifa kanalının etkilerini size daha, size daha da çok açığa çıkacaktır değerli arkadaşlar. 7 Mart'ta Başak Burcu'nun 16. derecesinde bir dolunay var. Sizin karşıt aksınızdaki bu dolunayın güçlü etkilerini hissedebilirsiniz. Özellikle ilişkiler ve evlilik alanında daha duyarlı, daha sakin tavırlarla hareket edebilirsiniz diyeceğim. Ama zaten sakinizdir hocam diyeceksin. Ama öyle olmuyor. Çünkü burada e, iş evliğe geldiği zaman yükselen balık gayet mantıklı ve köşeli bir düşünceyle hareket edip dolayısıyla da kendi geleceğini garanti altına alma çabası oluşabilir ve bu da o kişinin evliğe olan bakış açısını gösterecektir. Her ne kadar Balıklar, yükselen balıklar duygusal olsa bile aslında yükselen balık için durum biraz daha farklı olabilir. Aynı zamanda 7 Mart'ta toplumsal gezegen Karma'nın Lordu olan Satürn'de balık burcuna geçiyor. Ki işte en can alıcı noktası burası. Çünkü yaklaşık 3 yıl civarında burcunuzda kalacak olan Satürn'ün yükselen balıklar için sınava birinci ev konuları. Yani fiziksel görünüm, sağlık ve hayatın temel alanlarındaki Evlilik, ilişki, aile, yuva, kariyer gibi büyük konular ve bu konularla ilgili önemli kararlar almanız, sorumluluk sahibi olduğunuz alanların tamamen değişebileceği bir zaman dilimine giriyorsunuz. Eğer yükseleniniz doğum haritanızda diğer gezegenlerle olumsuz açıdaysa sağlığınız için çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Bu dönemde arkadaşlar kilo da verebilirsiniz. Kilo problemi olanlar için. Yükselen balıklar için Satürn'ün ev geçişleri daha detaylı anlattığımız Satürn 1. evde videomuzun linkini bu videonun altına bırakıyoruz. Çünkü bizim Astrolog Arif YouTube kanalımızda Satürn transitleriyle alakalı ciddi ciddi hem de çok güzel bilgiler içeren videolarımız var. O videoları tavsiye ederim değerli arkadaşlar. Ve yine astroarif.com web sitemizde çok güzel bilgiler kişisel gelişim sadece astroloji değil başka alanlarda da çok Güzel bilgiler var. Şimdi Mart ayının önemli tarihlerini size söylüyorum. 7 Mart, 14 Mart, 15 Mart, 16 Mart ve 21 Mart. Tekrar söyleyeyim. 7, 14, 15, 16 ve 21 Mart'lara dikkat edin. Burada sert açılar var. Burada arkadaşlar işte bu Satürn'ün geçişi size 3 yıllık bir serüven başlatıyor. Ve bu serüven gerçekten ağır bir serüven. Ee, hani geçtiğimiz 3 yılda dediler ya işte kovalardan çok güzel astrolog çıkar falan. Asıl astrolog balık burcundan çıkacak. Ben size söyleyeyim. Yani e, önümüzdeki 3 yıl önümüzdeki 3 yıl sizler için e, gerçekten e, hani nasıl söyleyeyim ben size kurban psikolojisini Üzerinizden atmayı öğrenmeniz gereken bir zaman dilimine giriyorsunuz. 17 Mart'ta Venüs Boğaburcu'na 3. evinize geçiş yapıyor arkadaşlar. Plüton'la da bir kare açı yapıyor. Normalde Venüs'ün Boğaburcu'na geçmesi çok iyidir ama Plüton'la kare açı yaptığı zaman özellikle kardeşler, ilkokul arkadaşlar ya da samimi arkadaşlarınızla alakalı ilişkilerde kıskanılma, hasetlik, fesatlık gibi bazı durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 14-21 Mart tarihlerinde sosyal çevre, arkadaşlıklar, topluluklar arasında doğabilecek manipüle edici olaylara çekilmemeye çalışın. Bu dönemde her türlü fiziksel ve ruhsal şiddete ettirici durumlardan da uzak durmanızda yarar var. Özellikle ilişkiler ve kadın figürlerinden gelebilecek tehlikeli durumlarda ve onlara uygulanabilecek olumsuz durumlara karşı da çok dikkatli ve uyanık olmanız lazım. Ne demişler? İlişkiler. Ee, Samimiyetini ölçülü yap ki yarın bir gün düşmanın olabilir. Düşmanınla düşmanlığına ölçülü yap ki yarın dostun olabilir. Yani siz zaten çok da böyle düşman edilecek tipler değilsiniz ama işte insanlar bazen kıskanç olabiliyor. 25 Mart'a kadar ise Mars hem Neptün hem de Güneş'e kare açı yaptığı zaman aile ve yuva, anne baba çocuklar ve çekirdek kök ailenizle alakalı ağırlıklı olarak özellikle ayın ortalarına doğru yoğun, agresif, Öfkeli etkilere karşı uyanık olmanız gerekiyor. Siz kışkırtıcı aile ve toplum birliğini bozmaya yönelik konular ve kışkırtmalar önünüze gelebilir. Bunlara da karşı dikkat olacaksınız, bilinçli olacaksınız ve farkında olacaksınız arkadaşlar. Farkındalık seviyenizi mümkün olduğu kadar yüksek tutmanızı öneriyorum. Bilinçli bir yaklaşımda olmazsanız da sonuçları sert olabiliyor bu tarz olayların. Buna dikkat edin. 21 Mart'a geldiğimiz zaman Koç burcunun sıfırıncı derecesinde sert bir yeni ay var. Koç noktası dediğimiz bu konum pek çok şeyin sıfırdan yeniden başlayacağının, yeni başlangıçların habercisi niteliğinde. Önemli bir yeni ay arkadaşlar bu. Maddi ve finansal konularda önemli girişimlerde bulunabilirsiniz. Fakat bu girişimler 28-29 Mart civarında harekete geçmek sizin için daha faydalı olabilir. Şimdi Plüto arkadaşlar bildiğiniz gibi Kova Burcu'na geçiyor. Çok daha geniş bir konu. Bununla alakalı ayrıca bir video yapmalık, yapmak lazım. Şimdi Plüton'un kova burcuna geçtiği zamanlara baktığımızda ki bu da yani yakında 23 Mart'ta İstanbul saatiyle 15-13'te Plüton kova burcuna geçecek ve Plüto kova burcuna geçtiğinde sizin de 12. evinize tekamül ediyor ve bu 12. evinizdeki. Hayal aleminizde ayağa yere basmayan bazı konulara çürütecek arkadaşlar ve içinizde bazılarının medyumik kabiliyetleri açılacak ve yine içinizde bazılarının psikik, medyumik, metafiziksel alanlarda kabiliyetleriniz de gelişmeler. His dünyamız zaten gelişmiş diyeceksiniz ama yok, öyle bu öyle değil. Baya bildiğiniz ee, ciddi anlamda. E, metafizik tecrübelere açılma durumunuz var bazılarınızın. Ve e, yine bu tarihlerde neler olmuş dünyada baktığımızda Fransız ihtilal dönemi olmuş. Dünyada bir takım yenilikler gelmiş. Zaten Pluto yine kitlelerle ilgilidir. Kova da yine toplumla alakalıdır. Ve hayatta artık hani bizim şu anda şaşıracağımız bir şey de kalmadı. Bilim kurgu filmleri falan derken uzaylılar, ufolar, mufolar derken artık bir sürü şeye karşı Artık her şeyin mümkün olabileceğini fark ettik ve e, aslına bakarsanız dinlerde ve mitolojilerde anlatılan birçok konunun teknolojik araç ve gereçlerle yapılabildiğini e, anlatan e, birçok yayınlar, ifadeler yakında iyice çoğalacak arkadaşlar. Şimdi sizde arkadaşlar e, yükselen balık bu geçişi 2043 yılına kadar devam ettirecek. Çünkü bu bir anda kabullenebileceğiniz bir anda sindirebileceğiniz bir zaman değil. Ve 12. ev alanı çok hassas bir konu. Yani 12. ev üzerine zaten e, kitaplar yazılır. Neden hocam? 12. ev arkadaşlar bilginin en üst leveli dediğimiz yani balık burcu aslında bilginin en üst levelidir. Hocam bilginin en üst leveli ne demek? Yani okur adam bir doktor olur, bilgili olur. Öyle değil. Adam olamaz. Ne demek hocam adam olamaz? Erdem diye bir kavram var arkadaşlar. Erdem, erdemli bilgi. Yani sizin ne kadar çok şey biliyor olmanız değil, erdemli bir insan olmanız önemlidir ki bu bilginin bilgi levelinin geldiği en son noktadır. Yani Ak Şemseddinler, işte Mevlana'lar, Şems-i Tebriziler, Gandalf'lar falan hani bunlar e, bu bilgi ve erdem seviyesinin en üst levele geldiği noktadır. Erdem kelimesinin din literatüründeki karşılığına takva denir arkadaşlar. Bakara suresinde o kişiler müttakilerdir ki yani takva sahipleridir ki işte emanete hıyanet etmezler aldıklarını verirler şeklinde açıklamalar vardır. İşte 12. evde arkadaşlar balık burcunun aslında evidir ama e, siz yükselen balıkların 12. evi e, kovaya tekamül ediyor. Ve sizin de arkadaşlar orada çok farklı deneyimleriniz ve deneyimlemeleriniz olacak gibi gözüküyor. Ee, bu geçiş en çok da hani sizi çok ciddi anlamda etkileyebilir. Bazılarınızda büyük hastalıklar, bazılarınızda psikolojik zorluklar, kayıplar, gizli ilişkiler, içsel patlamalar, yıkıcı nitelikte tetiklenebilir. Eğer haritanızın bu evi güçlüyse metafizik ve ruhsal konularda da önemli düzeyde güç sahibi olabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar böyle bir durum, böyle bir durumlar var ve size... Ee, şöyle söyleyeyim Astrolog Arif e, YouTube kanalımıza hepiniz bekliyoruz astroarif.com web sitemiz var ee, burada da doğum haritası astroloji eğitimi ve kişisel gelişim konuları ağırlıkta ve yine danışmanlık almak isterseniz 0543 20 90 444 yani şu anda ekranda gördüğünüz telefon numarasından WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ee, bu abone ol tuşu var hemen sağ alt köşede ve abone ol tuşuna bastığınızda orada tümünü işaretlerseniz yeni videolarımdan da haberdar olursunuz. YouTube kanalımızda özellikle oynatma listeleri içerisinde arkadaşlar neler var? Ee, evrensel yaşam konuları var. Gerçekten hani sizin ciddi anlamda ilgi duyabileceğiniz konular var. Eğer bu konulara karşı, spiritel konulara karşı meraklı bir yükselen balıksanız mutlaka tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hangi konuları ele almamı isterseniz bu videonun altında yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde ve sonraki videolarda görüşmek üzere.